Özellikle bazı durumlarda olan insanların sıkça yaşadığı bir zihinsel tuzaktan bahsetmek istiyorum. Eğer maaşlı mesaili bir işte şöyle 3-5 sene çalıştıysanız artık çalışmıyor bile olabilirsiniz. 3-5 sene çalışmış olmanız yeterli. Ya da ona bile gerek yok. Öğrencilik yaşamından böyle 5-10 yıl boyunca geçmişseniz bu tuzak zihninizde var demektir. Aslında bunların dışında başka yerlerde de geçerli mesela bakım vermek, işte diyelim ki anne olmak, baba olmak bunlarla ilgili olarak da bu tuzaklarla yaşıyor olabilirsiniz. Olay şu öncelikle durumu size bir tasvir edeyim sonra hangi bağlamlarda gerçekleştiğini düşünelim. Hani eski böyle korsanlık dönemleri ile ilgili film falan izlediyseniz orada kürek mahkumları vardır. İşte kalyon'da kürekle e, götürülen gemilerde sanırım kalyonda oluyordu bu yanlış söylediysem konu uzmanları kusuruma bakmasın. o Küreklerde köle olarak kürek mahkeme olarak çalışan insanlar var. Ne yapıyorlar işte savaş barış vesaire o gemi bir şekilde gitmesi gerekiyor ve küreklerle götürülüyor. Belki yüzlerce kişi alt tarafta yanlardan kürekler çıkmış kürek çekmeleri gerekiyor sürekli. Burada o insanların başında bir tane tempo veren davulcu var. Tam tam tam tam o küreklerin çekilmesi için o tempoyu veriyor. Bir de kırbaçlı var. Böyle biraz yavaş çekmeye başlayan falan olursa şa kırbacı patlatıyor. Şimdi eğer eğitim hayatından geçtiyseniz, iş hayatından geçtiyseniz, maaşlı mesaili bir işte çalıştıysanız, ya da senelerce annelik yaptıysanız mesela kendi zihninizde toplumun dayatmalarıyla oluşan ama kendi kendinize aslında temelde oluşturduğunuz bir davullu bir de kırbaçlı var. O size bir ritim ve tempo veriyor ve bir suçluluk duygusuyla da yani böyle belirli bir ritim kölece bir ritim uygulamanız gerekiyor. Bunu dayatmış durumdasınız kendinize. Ve o kölece ritme uygun olmayan bir şey yaptığınızda da şak bir kırbaç patlıyor sırtınızda. Suçluluk olarak patlıyor olabilir. Öfke olarak patlıyor olabilir. Bir şekilde kendi kendinize duyduğunuz olumsuz bir duygu olarak patlıyor sırtınızda o kırbaç. Böyle yaşamak zorunda değiliz aslında. Ama o kadar böyle iliklerimize kadar işlemiş durumda ki ne yazık ki bu tuzak içerisinde yaşıyoruz. Şöyle bir yaşamınıza dönüp baktığınız zaman acaba nerelerde kendime köle gibi bir tempoyu dikte ediyorum buna bakmamız. Nerelerde kendimi olumsuz duygularla kırbaçlıyorum kendimi acı çektiriyorum buna bakmamız çok önemli. Çünkü yaşamı temel olarak otomasyonda yaşıyoruz. Bilincimiz çok az yerde kararlarımıza karışıyor. Çoğunlukla otomatik kararlarla yaşıyoruz. İşte bu tempo ve bu kırbaçta otomatik kararlarımızın çoğunda var. E nasıl gelişiyor bu? Temel olarak mesela okulla gelişiyor. Okulda bir ritim var, işte ödevler var, şunlar var, bunlar var, not alıyoruz. Bir karşılık duygusu var. Şunu yapmam lazım yoksa şu olur. Ben ancak şunu yaparsam değerliyim, şunu yaptığım zaman iyi olacak falan. Kendimizle ilgili algımız, olumlu duygular hep böyle şartlara bağlanmış olarak yaşamımıza dikte ediliyor. Bunun sonucu olarak da bunu tekrar tekrar yapa yapa yapa Okul hayatının içinde tekrar tekrar yaparak yaparak yaparak iş hayatının içinde tekrar tekrar yaparak yaparak yaparak aile yaşamının içinde tekrar tekrar yaparak artık bunları düşünmez hale geliyoruz düşünmeden bilinçli bir şekilde bunun farkına varmadan o ızrabı o deli gömleğini kendimize giymiş oluyoruz şöyle bir düşünün bakalım Acıma nerelerde bu deli gömleğini kendinize giymiş durumdasınız. Yaşamınızda hangi ritimler var? Bu ritimlerin hangileri konusunda hakim durumdasınız? Düşürebiliyorsunuz, artırabiliyorsunuz sizin kontrolünüzde ve otomasyon değiştirebiliyorsunuz. Hangilerinde otomasyonun farkında bile değilsiniz, ritmin farkında bile değilsiniz. Dışarıdan zamanında dayatılmış olan o ritimler zihninizde, tam tam tam tam diye kontrol edemediğiniz bir hale gelmiş durumda. İşte onlar sizi, bizi, beni, seni köle yapan şeyler. Kölelik için illa dışarıdan zincirlere sahip olmaya gerek yok. Zihnimizdeki kontrol edemediğimiz, çoğu zaman farkına bile varamadığımız bu tam tamlar bizi köle yapıyor. İşin kötüsü o tam tamlar sadece ritimle ilgili değil bir konu. Bir de Kırbaçları var o tam tamlara uymadığımız zaman suçluluk duygusu, öfke duygusu, değersizlik hissi, çaresizlik hissi yakımıza yapışıveriyor. Kendi yaşamımıza bakmadığımız zaman, kendi yaşamımıza daha yakından bakmadığımız zaman, üzerine kafa yormadığımız zaman toplumun dayatmalarıyla oluşan bu tam tamlara ve kırbaçlara mahkum durumdayız. Hepimiz bir aile yaşamı yaşadık veya bakım veren bir takım insanların elinde büyüdük. Kendi kendimize bir noktaya gelebilmemiz mümkün değil. Öyle bir canlı değiliz. Bakıma muhtaç durumdayız. O bakım verenler başladı bu tam tamları oluşturmaya zihnimizde. Sonrasında eğitim hayatının içinden geçtik. Orada bu tam tamlar daha da oturtuldu, çeşitlendirildi. Sonrasında belki iş yaşamı, belki birilerine bakım verirken aile, iletişim, etkileşim gibi şeyler de bunlarla devam ettik. Lütfen kendi yaşamınıza bir bakın. Bu tam tamları bir duyun ve kırbaçları hissedin. Öbür türlü onların yönlendirmeleriyle yaşıyoruz ve bunun farkında bile değiliz. Ama fark ettiğimiz zaman değiştirmemiz mümkün. Nasıl değiştirebiliriz? Mesela... Tam tamı fark ettik diyelim ki. Ne ile ilgili olabilir bu? İş hayatında bir, bir örnek vereyim. Çokça karşılaştığımız bir durum çünkü. Böyle bir e, emek veriyorum, karşılığında bir maaş alıyorum, bir gelir elde ediyorum. Dolayısıyla bunun hakkını vermem gerekir diye çok yaygın bir kalıp var. Bunun aksi olan kalıp ne? Yani tam bir sorumsuzluk duygusu, ya aldatmak konusunda bir sorun görmeyen... Çalmak çırpmak konusunda bir sorun görmeyen bir yaklaşım. Şimdi bu ikisi sadece alternatif gibi gözüktüğü zaman o iş etiği çok yerinde bir davranış gibi gözüküyor değil mi? Yani o zaman ya işte bir maaş alıyorum karşılığı olarak bir görev tanımı var. O görev tanımını yapmak tabii ki önemli. Onunla ilgili bir ritim oluşmuş olması önemli ve değerli. Bu ritme uymadığım zaman suçluluk hissetmem önemli ve değerli gibi gözüküyor. Ama olay bir ve sıfırdan ibaret değil ki. Mesela şöyle bir bakış açısına ne dersiniz? Diyelim ki ben yaşamımın belli bir kısmını işle ilgili veriyorum. Ne kadarını veriyorum? İşte 45 saat diyelim ki. Çoğu insan 45 saatten çok daha fazla çalışıyor. Yani bunun hafta sonuna iz düşümleri şunlar bunlar olarak baktığımız zaman arkadaşlar günün neredeyse uyanık geçirdiğimiz süresinin Neredeyse tamamını işe vermiş oluyoruz. Haftaya baktığımız zaman 5 gün işe vermiş oluyoruz. Yıla baktığımız zaman 1-2 hafta yıllık izin hadi olsun 3-4 hafta bayramlar falan onun dışında işe vermiş oluyoruz. Ve emeklilik falan zaten ufukta gözükmüyor bile. Dolayısıyla yaşamımızın neredeyse tamamını işe vermiş oluyoruz. Bu durumda kendinizi de denkleme kattığınız zaman... Burada asıl haksızlık kime yapılıyor? Yani yaşamımın bu kadar büyük bir kütlesini ne kadar bir maaş için olursa olsun işe vermem ve oradaki tempoyu hiç kontrol etmeden tamamen iş etiği dediğim şeye bağlımış olmam büyük bir sorun. Kendime karşı yapılmış büyük bir haksızlık. Dolayısıyla o tam tamları duyup ne yapmam lazım? Bir kere o suçluluk duygusunu bir çıkarmam lazım aradan. Yani böyle kontrolsüz bir suçluluk hissiyle, hak etmezlik hissiyle yaklaşmak yerine ya işle ilgili durumum ne, ben ne veriyorum, ne alıyorum, burada görev tanımım içindeki şeyleri yaparken bir yandan kendime neler katıyorum diye bakabilmem gerekli. Bunları yapabilmem için de o otomasyonun, otomatik davranışların zihnimde oluşturmuş olduğu, belki onlarca yıllık tekrara dayalı olan tam tamları bir susturmam, Kırbaçları bir indirmem, o kırbaçın elinden kırbacı almam gerekli. Bunun için arkadaşlar patronunuzla, eşinizle, çocuğunuzla, hizmet verdiğiniz insanlarla tartışmanıza, dalaşmanıza gerek yok. Sorunlar oradan kaynaklanmıyor. Sorun zaten kendi zihninizdeki tam tamda. Sorun zaten kendi zihninizdeki kırbaçta. Kendi zihniniz üstüne çalışmaya başladığınız zaman, bu tamtamları ve kırbaçları fark edip onları bir kere kırbaçtığı bir aradan çıkarmak gerekli. Çünkü olumsuz duygularla motive olmamıza hiç gerek yok. Olumlu duygularla da rahatlıkla motive olabiliriz. Tamtam tam yerine göre ritim sağlamak açısından faydalı da olabilir. Ama onu da böyle bir köle tamtamı yerine bir müzik aletine, keyifle müzik yapan bir alete dönüştürmek çok yararlı olabilir. Kendi zihninizde bu ikilileri yakalayıp bu dönüşümleri sağlamaya başladığınızda yaşam kalitenizin çok arttığını göreceksiniz.